Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü cihazımız HP'nin 14-AX3-2.009NTL cihazı. Bu cihazda Intel Insight işlemcili bir cihaz. Bize niye geldi arkadaşlar? Hard disk yetersiz olarak geldi. Cihazımız bu. Hard disk arkadaşlar bu cihaz 32 GB. Ve mesela şu an bir yeni bir sistem kurmuş Sadece 3 GB boş yer kalmış. Ee, ki zaten hiçbir program kurulmamış henüz. cihaza görüyorsunuz. Yani gerekli olan programlar ve Windows'un Windows güncellemeleri aldığı zaman bu cihaz iptal. Hiçbir şekilde kullanılamayacak. Çünkü harddiske full dolu olduğu için Harddiske full dolu olduğu için hiçbir şekilde kullanıma izin vermeyecek size. Arkadaşlar bu cihazda da şöyle yani Arka tarafı bu şekilde, anakartı bu şekilde. Ya aslında buraya bir port koymaya çalışmış ama bu port hangi amaçla konmuş onu tabi bilmiyoruz. E, bu portta her hiçbir şekilde aktif alamıyoruz. Yani buna M2 veya M. veya normal disk takamıyoruz arkadaşlar. Bu cihazla yapılabileceğimiz şey sadece e, MMC değişimi oluyor. O da rahatlıkla işinizi görüyor. Yani bu cihaza 32 GB cihaz hard diski, MMS hard diski. 64 GB, 128 GB olarak güncelleme yapabiliyoruz. Harddiskin değiştirebiliyoruz. O ben size bu cihazın harddiskin de göstereceğim. Sadece bu modele ait değil bu verdiğim bilgi. MMC kullanan tüm cihazlarımıza bu işlemi yapabiliriz. Biz e, üst bilgisayarlar olsun, tablet, PC'ler olsun, onlara da bu işlemi yapabiliyoruz aynı zamanda. Sadece marka model olarak düşünmeyin bunu. Biz zaten test ettiğimiz markalarda marka olarak bu şekilde videolarını da çekiyoruz. Arkadaşlar bu cihazımızın hard disk şimdi hemen göstereceğim size. Bu cihazımızın hard diski bu arkadaşlar. Yani şuradaki bu cihazın hard diski. Yani bu cihaz dediğim gibi harici bir imkan sunulmamış. Herhangi bir e, artırım yapılabilecek. Ama biz bunu yapabiliyoruz. Bunun e, modelini tespit edip hangi ürün uyumludur ona uyumlu ürünü hard disk takarak 128 GB'a çıkartıyoruz. Elerleyen zamanda 256 GB'a da çıkartacağız ama tabii bu aletler biraz yükseliyor o zaman. Şu anda 64 GB ve 128 GB hali hazırda ürünlerimiz mevcut. Gönderdiğiniz zaman bu cihazda da yükseltme işlemi yapıyoruz. Şimdi işlemi yapıp tekrar videoda görüşeceğiz arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi müşterimizle görüştük. Değişim fiyatı verdik. 128 GB olarak müşterimiz onayladı. Değiştirdiğimiz ürün burada arkadaşlar. Bu ürün. yaptık. Şimdi hep beraber montajını ve e, teslimi yapacağız. Sistem kurulumu yapacağız. Bu ürünler gayet kullanışlı ürün. Batarya ürünü vs. E, gayet kullanışlı bir ürün. ama tabi bu sorundan dolayı birçok ürün şu anda belki altıda yatıyor olabilir. Çünkü müşteri hiçbir şekilde kullanamadığı için bu çözümü de bilmediği için yani harddisk değişimi belki birkaç yere sormuştur ve incelemişlerdi buna diski takamayız cevabını aldığı için müşterinin cihazı altıda yatıyor şu anda belki. Biz bu işleme yaklaşık birkaç yıldır başladık ama çok fazla sayıda cihaz kullanım yapabiliyoruz. Değişim yapabiliyoruz. Ve birçok müşterimiz de e, bu konuda gayet memnun. Daha önce kullanamadıkları cihazları artık kullanabiliyorlar. E, hard diskleri yükseltip daha kullanışlı hale aldık. Şimdi bu ürün de aynı şekilde. Yani 32 GB hard disk hiçbir şekilde sistem kullanılmaya yetmiyor arkadaşlar. Yani 32 GB dediğiniz bir Windows 10 kurulumu yaptığınız bile, zaman bile 30 GB zaten dolmuş oluyor. Zaten disklerde 32 GB bir diskte 32 GB'nin 32 GB'yı kullanılmaz. Ee, bunun da bilgisini vereyim. Yani 32 GB bir disk 28 GB, 29 GB görür. Bunda da aynı şekilde 128 GB'den 110 GB falan görür. Şimdi kurumun ekranına geçeceğiz. Yani riskimiz, flash belirimizi takalım. Evet. Biraz geç görüntü bir verecektir balüsünü vesaire çıkardığımız için. görüntü evet, baş birliğimizi seçtik. Şimdi hard disk görecek arkadaşlar kuruluma geçtik Windows son kuruluma geçtik. Bu cihaz da Türkiye'de çok satan cihazlardan biri. Yani bu cihazların aslında MMC diskli ve Intel e, CPU olmasının sebebi fiyat performans açıkçası e, fiyatına göre yapılmış. Hani sadece internet kullanımı için düşünmüş ama e, tabi şu anda e, güncellemeler arttı Windows güncellemeler vesaire. Öyle olduğu zaman da e, cihaz yetersiz geliyor. Şu anda arkadaşlar şurada e, 116 GB görüyor. Normalde 32 GB'li biliyorsunuz. Şöyle hemen bir yakınlaştırayım. yakınlaştırayım. Görebiliyorsunuz burada. E, i̇şlemimiz başarıyla sonuçlandı. Şimdi sistem kurulunu başlatıp gideceğiz. Dediğim gibi MMC diskli cihazlarımızın yani bu cihazın hard diski yükselmez diye e, cevap aldığınız cihazları hard biz yükseltebiliyoruz. E, yapmanız gereken videonun sonunda e, Whatsapp numaramızı veriyoruz. iletişim numaralarımızı veriyoruz. Anlaşmalı kargo kodlarımızı veriyoruz. E, bize Whatsapp'tan iletişim kurabilirsiniz. Sabit numaralarımıza iletişim kurabilirsiniz. E, bilgi alın. Whatsapp'tan bilgi alın. Cihazınızın modelini söyleyin. E, biz ona göre bir araştırmamızı yapalım. E, oluyor mu olmuyor mu? Ha, bu arada %90 oranında başarılı bir işlem oluyor bu M&M'siz cihazlarda cağızlarda. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun sonuna beğenmeyi unutmazsanız ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler.